Rüyada cenaze görmek gören kişiyi korkutup endişelendirebilir. Fakat rüyamın tabiri genel anlamda olumlu yöndedir. İyi olarak yorumlanan rüyada cenaze görmenin mal ve para kazanılacağına işareti olarak sayılır. Farklı bir yorumda ise uzun zamandır görmediğiniz birinden haber almanız anlamına gelir. Çocuk sahibi olacağınıza, uzun ve sağlıklı bir ömür süreceğinize, hastalıktan kurtulacağınıza gibi olumlu tabirlerin yanında rüyanın görülüş biçimine göre tersi manalarda çıkabilir. Örneğin cenaze töreninde hava güneşi ise yakında evlenip çocuk sahibi olacağınıza, yağmur yağarırsa kötü haber ve hastalığa işaret eder. Rüyada cenaze görmek için yapılan başka bir tabirde münafak bir erkeğe işaret etmektedir. Veya rüyada tabutun üzerinde konulduğunuzu fakat kimsenin tabudu yüklenmediğini gördüyseniz hapsedileceğiniz anlamına geldiği ifade edilir. Bir cenaze yüklendiğini gören kimsenin haram mal sahibi olacağı şeklinde işaret edilir. Kişinin rüyasında arkasından gittiği cenazenin kendi ailesinden biri olduğunu ve ağlayarak takip ettiğini görmesi, eğer hastası varsa şifa bulacağına, eğer çocuk bekliyorsa bir erkek çocuğu olacağına işaret eder. Rüyanızda halkın cenazenizin arkasından sizi överek dua ettiklerini gördüyseniz sizin iyi bir sona erişeceğinize, böyle bir rüyanın aksi görülmesi halinde tabirinin de aksi olacağına işaret eder. Rüyada cenazeye gitmek itibara kişinin kazanacağı başarılara, mevki makam sahibi olmaya ve saygınlık elde etmeye işaret eder. Rüyada hayatta birinin cenazesine katıldığını görmek, o kimsenin uzun ömürlü olmasına ve dünya hayatının zevkleri yaşamasına işaret eder. Rüyasında kendi cenazesine giden kimse büyük bir şan ve şöhrete kavuşur. Bu rüyayı gören kişinin büyük bir mertebeye ulaşması anlamına gelir. Rüyada cenazeye gidip orada tabut taşıyan kişi bir gruba liderlik eder. Eğer tabuttaki kişi tanınmış bir kişi ise o kişinin yönetici olmasına ve bir gruba önderlik etmesine yorumlanır. Rüyada kendisinin cenaze törenini düzenleyen kişinin kıymeti değeri ve kadri yüksek olur. Rüyada cenaze arabası görmek, büyüklük, ululuk, makam ve mevki sahibi olmak anlamına gelir. Cenaze arabasını rüyada gören kişinin eline çok büyük fırsatlar geçer ve bu fırsatları kullanırsa oldukça güzel bir mevkiye ulaşır. Belki de terfi eder. Bazen buraya mal mülk sahibi olmaya, ele geçecek katırı sayıda bir paraya, şah ve şöhret kazanmaya ya da kişiye yardım edecek kudretli, güçlü bir dosta işaret eder. Rüyada cenaze kalabalığı görmek hayırlı bir şekilde yorumlanır ve sıkıntılardan kurtulanacağına işaret eder. Akıl ve mantık çerçevesinde hareket edecek olmayı gösterir. Bütün yaralarınızın sarılacak olmasını gösterir ve güzel genere doğru ilerlemenize işaret eder. Sürekli olarak huzurunuzun yerinde olmasını sağlayacak olan bireylerin çevrenizde bulunmasını delalet eder. Her konuda rahat edeceğinizi ve hiç kusursuz olmayacağınızı gösterir. Beceri, bilgi ve huzur konusunda herhangi bir sorunuzun olmayacağına işaret eder. Rüyada cenaze topluluğu görmek meydana gelen yakın bir tehlikenin bir işareti, yaklaşan ciddi bir hastalığın belirtisi veya ölümünüzün yakınına işaretidir. Kendinizi takip etmenize neden olan ölü bir kişiyi takip etmeyi reddetmek son derece tehlikeli bir duruma karşılaştığınızın işaretidir. Ancak uygun şekilde hareket edip dikkatli davranırsanız, felaketi önleme veya uzaklaştırma yeteneğine sahip olacağınıza işaret eder. Rüyada tabut taşımak, bu rüya kişiye uzatacak yardım eline, maddi sıkıntılardan kurtulmasına vesile olacak gönlü zengin kimselere yorumlanır. Rüyasında tabut taşıdığını gören kimse, sahip olduğu değerleri makul kılmak ve yaşatmak için mücadele içine düşecek bu uğurda sevdiği kimsenin her anlamda desteğini alacaktır. Rüyada tabut taşımak, aynı zamanda şans ve kısmeti çağrıştırıp kişinin yaşamını güzel kılacak, Hayırlı işlere yer almasına, mevki ve makam, makamı ererek kazançlarını sürdürmesine tabir edilir. Riyada cenaze töreni görmek, özellikle hava güneşli ve güzelse hasret çekilen biriyle kavuşmak ya da ele sahip olmak anlamına gelir. Haber alınamayan, yurt dışında veya gurbette olan bir tanıdık, akraba ile kavuşmak, sohbet etmek, hasret gidermek demektir. Cenaze töreni kötü bir havada yapılıyorsa, kısa süreliğinde de olsa kişi işinden gücünden alıkoyacak bir rahatsızlığın meydana geleceğini veya sağlık sorunları ile ilgilenmek zorunda kalınacak bir dönemden geçireceğini işaret eder. Kişi kendi cenaze törenini görürse hayatında yeni bir sürecin başlayacağını işaret eder. Rüyada cenaze namazı kılmak, rüya sahibinin tövbelerinin kabul olmasına ve dileklerin gerçekleşmesine işaret eder. Kişinin idarete ermesine, hayatta zorluk çektiği bir konuda kolaylık yaşamasına, çektiği içerenin bitmesine, döktüğü gözyaşının kurumasına işaret eder. Sağlık sorunlarının düzelmesi, borçların kapanması, ayrılıklarının solmaması anlamına gelirken, bir taraftan da hayatında aşkın, sevginin, barışın ve umudun hakim olmasına, bu sayede kişinin her yönüne güzel duygularla uyanmasına tabir edilir. Rüyada canaze namazı görmek, rüya sahibinin fesat kişilerin oyununa geleceği, onlarla inanacağı, onlarla birlikte hareket edeceği ve onlara yolunu tutacağı anlamına gelir. Rüya gören kişinin gaflet ve hıyanet içinde olacağı, Allah'ın huzurunda bir günahkar sayılacağı gibi yorumlanır. Bu rüya aynı zamanda rüya sahibinin çok hürmet ettiği, kadrinin kıymetini bildiği ve kendisine gözüne nuru gibi baktığı bir kimsenin varlığına işaret eder. Bir cenaze yıkadığını görmek, bir kimsenin hidayetine vesile olmaya, kendinin öldüğünü ve kendi kendine yıkandığını görmek, Ailecek, gam, kederden kurtulmaya, mal ve dünyalığın atmasına, teneşir tahtası görmek, insanları sıkıntıdan kurtaran, onların iyilik ve istikameti üzere olmasına vesile olan hayır ehli bir kimseye, kendini teneşir üzerine görmek, gam, kederden kurtulmaya, şeref ve yüceliğe, işlerin değerlemesine, kederden boştan kurtulmaya, ölmüş birini yıkamak için uygun bir yer arandığını yahut ölünün yıkanmak için arandığını görmek, o ölünün hayra ve iyiliğe çağrıldığı halde bundan kaçıran biri olduğuna, Ölüyü aşırı sıcak su ile yıkadığını yahut ölünün sıcak su içtiğini görmek o kimsenin cehennemde olduğuna işaret eder. Rüyada cenaze yemeği görmek, cenaze evinde cenaze yemeği yemek güzel bir ruhu, ruh güzelliğine sahip olduğunuzu temsil eder. Sizin uyanık hayatında başarılara saygılı, onların görüş ve düşüncelerine hürmet gösteren, paylaşımcı karaktere sahip olduğunuz isimler. Rüyada cenaze konveyi görmek, sevdikleriyle çok mutlu olacağına, Maddi ve manevi olarak çok sorun, üzüntü yaşayacağına, çevresinin genişleyeceğine, planların istediği yönde ilerleyeceğine, başarıların artacağına, eş, dost ve akraba ile ilgili olarak alınacak kötü haberlerden ötürü zor durumlar olacağına, çok rahat ve başarılı bir iş hayatına sahip olacağına, büyük sorunların olacağına, sıkıntıların artacağına, sevdiği kişilerden bazı konularda ihanet görüleceğine, üstün başarılar alınacağına, hedeflere ulaşamayacağına, maddi sıkıntıların olacağına, işlerin günden günde azalması yüzünden borçların artacağına, bazı engellerle, engellerle karşılaşacağına, planların istediği gibi gitmeyeceğine işaret eder. Rüyada cenaze taşıyan kimse kendisi için hayırlı olacak her anlamda güçlü olan bir başkasının veya yöneticinin yanında çalışır veya ondan büyük yardımlar görür. Bu rüya kişinin her türlü sıkıntılardan kurtulacağına, ferah ve güzel bir hayat süreceğine, her anlamda mutlu ve huzurlu yaşayacağına, kederlerini son bulacağına işaret eder. Rüyada cenaze taşıyan kimse, başkalarının hatalarını üstlenir veya başka insanların yaptıkları yanlışlardan zarar görerek sıkıntıya girer. Rüyada yeşil cenaze örtüsü görmek hayırlı olaylar ve durumlar ile karşılaşacağına, daha çok kazanmaya başlayacağına, çok büyük bir rahatlığa erişeceğine, sevdiği ve değer verdiği kişilerin Vereceği destek, edecekleri yardım ile işlerini büyüteceğine, kazancın günden güne daha da artacağına, büyük aşamalar kaydedeceğine işaret eder. Çok daha iyi yerlere geleceğine, iş hayatında büyük adımlar yapacağına, çok hayırlı bir kısmet ile karşılaşıp çok mutlu olunacağına ve çok yakın bir zaman içinde dünya evine girileceğine, kişinin kendini çok huzurlu, mutlu ve keyifli hissedeceğine, korkularının üzerine giderek onlardan kurtulmayı başaracağına, ekmeğe haram sürmeyeceğine, Kötü duygu ve düşüncelere kapılmayacağına, yapılan hataların tekrarlanacağına inanılır. Rüyada cenazevi görmek hayırlara alamet eder. Rüya sahibinin edindiği tecrübeler sayesinde yaşama karşı olgunlaşacağına, sıkıntılara, zorluklara, daha akıllı ve mantıklı yaklaşacağına, bu durumun hayatı kolaylaştıracağına işaret eder. Rüyayı gören kişinin düşünce tarzını geliştirmesiyle birlikte bundan sonra artık en çok küçük olaydan öyle eskisi gibi büyük yaralar almayacağına işaret eder. Rüyada kalabalık cenazeyi görmek, rüyayı gören kişinin geleceğine dair isabetli kararlar alacağına, hayatını dilediği hale getirmek için bu yönde hareket edeceğine, kendisine şans, mutluluk, başarı, sağlık ve huzur getirecek kararlar vereceğine, geçmişi arkasında bırakarak yeni bir yaşam süreceğine işaret eder. Rüyada tabutu veya cenazeyi yüklendiğini taşıdığını görmek, devlet ve saltanat sahibi bir kişiye tabi olunur. Ondan mal ve servet elde etmeye işaret eder. Rüyada bizzat kendisinin cenaze ve tabut üzerinde olduğunu görmek çok mala işaret eder. Rüyada kaldırıp bir tabut üzerine konulduğunu ve bir takım insanların kendisini omuzladıklarını veya taşıdığını görmek saltanata işaret eder ve rüya sahibi halkın başına geçer. Rüyada yeşil cenaze örtüsü görmek maddi anlamda çok rahatlayacağına ve huzurlu bir hayat yaşayacağına, sevdiği kimseleri de hak yolunda ilerlemesi için oyaracağına, adaletli ve çok çalışkan bir insana, içinde yaşadığı sıkıntıların yakın zamanda son bulacağına, kişinin işlerini büyütüp geliştireceğine ve devlet nazarında hatırlı sayılır işler yapacağına, yaptığı hiçbir şeyden keyif duymadığına, dedesinden büyük bir maddi bir destek görerek iyi bir hayat yaşayacağına, aralarındaki sorunlardan kurtulacağına işaret eder. Rüyada yeşil cenaze örtüsü görmek, erkek çocuğu olanların oğlunu askere göndereceğine, işi olmayanların iş bulacağına ve işten çıkarılan insanın ise işe çıkarıldığı işten tazminat alacağına, iş bulana kadar aldığı tazminat ile hayatına devam edeceğine,